Değerli seyirciler aldatsanız da aldatılsanız da ben size bir tüyo vereyim. Aynı zamanda aile danışmanı olarak yani paldır küldür ne ayrılın ne paldır küldür affedin. Yani yeminler etse yani Kur'an'a el bassa da o elbette o başımız üstünde yeri var Kur'an'ın. Ama e, Yüksel Hanım'ın anlatımlarından benim de anladığım ve e, seanslarda da gördüğümüz şekliyle evet. aynı şartlarda... Affeder ve e, o acıdan Değişim bir anlam şey çıkarmazsan daha evet. çok Aynen. O olayı siz kendi hayrınıza dönüştüremezseniz eğer ya, bizim ya. ilişkimizde ne oldu da bu süreç yaşandı? Çünkü aldatma evet tek kişinin bir meyli gibi, hamlesi gibi, eylemi gibi görünse Kazası de gibi aslında de, iki kişinin de e, bu süreçte belki de bir katkısının olduğu bir sonuç. Bir yanlış olabilir. Evet, bir şey olabilir yani. Orada yoksa kimse kimseye durduk yere e, güzel giden bir ilişkiyi doğru mu? Bir yuvayı, yani. e, bir mahrem niyetini bozmaz yani. İnsanlar çocuklarına ve kendilerine böyle bir zarar vermezler. Çünkü evlilik birbirine